Hayalet'i yakaladık. Hayalet kendini gizledi. Biraz uğraştırdı ama yine de yakaladık. Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Güzel bir arıza videosu çekelim dedim. Güzel bir arıza yakaladık her zaman gelen bir arıza değil, farklı bir arıza olduğundan bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bazı arızalar vardır, kendini belli etmez arkadaşlar. Herhangi bir ikaz vermez, göstergede herhangi bir arıza ışığı yakmaz, bilgisayara bağladığınız zaman bilgisayarda herhangi bir arıza kodu atmaz. Öyle olunca bir kod atmayınca arızanın nereden olduğunu tahmin de edemiyorsunuz. İncelemek gerekiyor. Bu arızada öyle bir şey. Tahminlikte incelenmesi gereken bir arızaydı. Tek tek tecrübeye dayanarak arızayı inceliyoruz. Arızanın nereden olabileceğini inceleyerek bulabiliyorsunuz. Bu da öyle bir arızaydı. Tek tek tahminine dayalı incelemeler yaparak bu arızayı çözdük. Şimdi arıza ne olduğunu söyleyeyim ben size. Arıza arkadaşlar araç stop ediyor. Stop ettikten sonra çalışmıyor. Bazen bu çalışmama süresi 5 dakikada olabiliyor. Yarım saatte olabiliyor. O süresi değişebiliyordu. Bu stop etme durumu da. Bazen araçtan 10 dakika gittikten sonra istop ediyor. Bazı durumda yarım saat, bazı durumda saatler sonra istop ediyor. Bu sık sık da istop ediyoruz bazı durumlarda. Kendini sık sık da istop ettiriyordu. Bazen işte günde bir defa, günde üç defa. Tabi son zamanlarda iyice sıklaşmıştı. Hatta sıcak olduğu zaman iyice aracı istop ediyordu. Şimdi tecrübeye dayanarak hangi durumda yaptığı çok önemli bir arıza olduğu zaman mesela yorumlarda çok soru alıyorum arızalarla ilgili direkt yönelttiğim soru hangi durumda arıza nasıl gerçekleştirdir Çünkü arızanın hangi durumda olduğu çok önemli bu alt takım arızası olabilir, motor arızası olabilir, ses arızası olabilir. Ses durumunda mesela aracın neresinden geldiği çok önemli. Onu tespit etmek çok önemli. Bu tarz arızada da hangi durumda arızanın yaptığını bulmak çok önemliydi. Fark ettik ki bu arıza... Araç ısındıktan sonra gerçekleşiyor. Araç ısındıktan sonra belli zamanda gerçekleşiyor. Her zaman yapmış olsaydı bulması daha kolay olurdu. Bir şey daha fark ettim. Bu arızayı aracın klimasını açtıktan sonra aracın istop etmediğini fark ettim. Bu da gösteriyor ki klimayı açtıktan sonra klima fanı devreye giriyor. E bu fan çalıştığı zaman bir şeyi soğutuyor yani oradaki parçayı soğutuyor. Oradaki parçanın ne olduğuna baktım. Ne olabilir? Aracı istop ettiren şey ne olabilir? İncelemesini yaptım. Ve gözüme bir parça takıldı. İncelemesini yaptıktan sonra oradaki herhangi bir parça olabilirdi. Şöyle bir durum daha var. Bu istop etme durumunu farklı bir parça daha yapıyor krank devir sensörü var. Krank devir sensörü de bu tarz arızalar yapabiliyor. Aracı istobettirebiliyor. Krank devir sensörü de aracı istop ettirebiliyor. O da aynı e, belirtiyi veriyor. O bazen e, tamamen bozulmuşsa araç hiç çalışmıyor. Eğer tamamen bozulmamışsa bu şekilde bekledikten sonra da soğuduktan sonra da çalışabiliyor araç. Onu bir e, ölçümünü yaptık. Onun ölçümlerinde de bir arıza bulamadık. Yine de garantiyi alalım diye parçayı değiştik. Parçayı değiştikten sonra da baktık ki yine araç istop ediyor. Yine aynı arıza devam ediyor. Tekrardan biraz daha incelemeye gittik. İncelememiz sonucu da arkadaşlar bir parça gözüme çarptı. Ve o parçanın çok ısındığını fark ettim. Elimi değdiğimde aşırı derecede ısındığını fark ettim o parçanın bu kadar ısınması çok normal bir şey olmadığını neticede o parçayı değiştik. O parçayı değiştikten sonra baktık ki arıza ortadan kayboldu. Şimdi bu parça ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu parça ateşleme bobini. Ateşleme bobinin ne işe yaradığını söyleyeyim. Ateşleme bobini aküden gelen elektriği Yükselterek bujilere dağıtımını sağlamak. Şimdi bu parça ısındığı zaman ateşlemeyi kestiği için araç stop ediyordu. Parça soğuduğu zaman da ateşleme devreye giriyor ve tekrardan aracı çalıştırıyordu. Bu parça yapı itibarıyla iç içerisinde sarman sargılar var. Muhtemelen bu sarma sargılardan bir izolasyon kaçağı oluşuyor ısındıktan sonra da kısa devre yapıyordu. Tabi bunu sökmemiz mümkün değil. O yapı itibariyle sağlam silikonlanmış bir parça. Şimdi çok değişik bir arıza. Tecrübeye dayanarak bulunabilecek bir arıza. Farklı bir arızaydı. Kendini göstermeyen bir arızaydı. Bundan dolayı bunun ismini hayalet arıza koyduk. Güzel bir tecrübe edinebilecek bir arıza. Eğer sizlerin de başına gelirse böyle bir arıza bu tarz e, videoyu izledikten sonra tahmin yürütebilirsiniz. Böyle bir arızanın olduğunu bu arızanın böyle sebepler oluşturduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu tarz e, arıza videolarını tekrardan çekmeye devam edeceğiz. Sizlerde aklınıza takılan çeşitli arıza konularını yorumlarda yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar, vakit bulduğum kadar yorumlardaki sorulara cevap veriyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Fırsat buldukça, mümkün oldukça cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu yararlı bulduysanız beğende bulunmayı unutmayalım. Daha çok insanın faydalanması için de abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler.